Metaverse ile ilgili videolarım epey ilgi çektiler, epey çok soru geldi. En çok gelen soru da, hocam oradan nasıl arsa arazi alırız, hocam orada bir dikili ağacımız nasıl olur? Aslında iyi bir soru tabii, çünkü madem burası bir evren, e, burada şehirler kurulacak, evler kurulacak, iş yerleri yaratılacak, eventler organize edilecek, iyi bir arsaya sahip olmak. İlerisi için iyi bir yatırım fırsatı olabilir. Bir de üzerine bir ev kurup hoşça vakit geçirmek, orada keyfinizi çatmak da mümkün olabilir. Artık o size kalmış. Tabii Metaverse çok büyük bir evren. Bu Metaverse'de de bir sürü alt evrenler var. Benim onlardan Decentraland'te arazim var. O yüzden Decentraland'te arazinin nasıl alınır? satılır onu biraz biliyorum. Ama sandboxlar var, başka ortamlar da var. Ben ama bugün Decentraland'e biraz odaklanacağım ve Orada nasıl arsa alınıyor, satılıyor biraz bunu anlatmaya çalışacağım. Sadece nasıl alım satıldığını değil, değerlemeler nasıl oluşuyor, hangi arsaların fiyatları daha hızlı artıyor biraz bunlardan da bahsedeceğiz. Ama unutmayın bu bir sanal evren şu anda ve her şey son derece riskli. Bu evren bir gün yok olabilir, bu evren ileride ilgi görmeyebilir, daha güzel evrenler kurulabilir. O yüzden dikkatli olun çünkü biraz sonra göreceğiz. Fiyatlar da hiç öyle küçük değil. 100 bin dolarlar, milyon dolarlar var. E, bu büyük fiyatlara buralarda alacağınız riskin... İyi düşünmekte fayda var eğer gerçekten alım yapmayı düşünüyorsanız. Belki de Disneyland dışındaki daha yeni evrenlere bir göz atmakta fayda olabilir. Oralarda daha ucuz arsalar var diye duyuyorum. 26 Kasım 2021 ben Bora Özkent, 295. podcast'imde Decentraland sanal evreninden nasıl arsa alınır adlı bölümde sizlerle beraberim. Öncelikle Decentraland nedir? Decentraland Arjantinlilerin kurduğu bir sanal dünya. En büyük sanal evren şu anda, en büyük değerlemeyle sanal evren. Bu evrenin koyunu olan mananın değeri yanlış bilmiyorsam şu anda 9 milyar dolar civarına gelmiş durumda. ...ve bu evrenin içerisindeki avatarların kalitesi, üç boyutlu çizimlerin kalitesi... ...bu evrende şu anda bile aslında epey çok faaliyetin, eğlencenin, oyunun olması... ...bu evrenin diğerlerinden daha cazip kılıyor ve ön plana çıkarıyor. Şu anda benim bildiğim kadarıyla en değerli sanal evren Decentreland. Decentreland ileride büyüyecek mi bilmek zor. Decentreland ne kadar aktif hale gelecek o da e, yine bilinmez bu konu. Çünkü epey çok arsa şu anda burada boş... İnsanlar almışlar yatırma başlı bekletiyorlar. Şehir yavaş yavaş büyürse, daha nüfus artarsa daha buraya canlı hale gelecek. Ve yatırımcıların inancı bu arsanın ileride para edeceği. Niye? Çünkü buraya daha fazla insan gelince bu arsanın üzerine kurulacak iş yerlerinde bir şeyler tüketebilirler. Oradaki eventlere katılıyor olabilirler. Oralardan alışveriş yapıyor olabilirler. Belki büyük markalar gelip burada dükkan kiralamak isterler. Veyahut da orada güzel bir eviniz olur. keyfinizi çatarsınız. Sanal dünyada keyif çatmak artık ne demekse. Misafirlerini ağırlarsınız. Sohbet edersiniz. Böyle bir evrenin giriş şey bu, Decentraland. Benim Decentraland'de küçük bir arsam var. Zaman zaman da vakit geçiyorum. Açıkçası biraz sıkıcı buluyorum ben, ne yalan söyleyeyim. Evet, gittikçe daha canlı hale geliyor. Aktivitler var ama yani ben gerçek dünyada vakit geçmeyi daha çok seven bir insanım. O yüzden ben buraya yatırma amaçlı bakıyorum. Benim bir parselim var orada. Decentraland'de arsa almak o kadar kolay değil. Onun yerine parsellerle yetinmeniz gerekebilir. Toplamda 90.601 adet parsel bulunuyor. Her bir parsel 16 metreye 16 metrelik bir aslında kare şeklinde ifade edebiliriz. Bir, i̇ki parsel ve daha üstü birleştirince de bir arsanız, bir lendiniz olmuş oluyor onların deyimiyle. Ama lendlerin fiyatları da parsellerin fiyatları da şuslar epeyce yükseldiğinden alırsanız alırsanız belki bir parsel alabilirsiniz. İşte şu anda ekranda bu... Büyük Decentreland'in haritasını görüyorsunuz. Ortada gördüğünüz o yeşil büyük kare oranın adı Genesis yani doğuş. Hani Bitcoin'in ilk Bitcoin adı Genesis ya da şu ilk kazıdığı Bitcoin belki ona bir gönderme. Sanal karakteriniz, avatar karakterinizle önce oraya iniyorsunuz bu dünyaya girdiğinizde. O yüzden burası en kıymetli bölge. Bunun etrafındaki dükkanlar, arsalar en pahalıları. Dışarılara doğru gittikçe fiyatlar azalıyor. Aslında buradan yola çıkarak, Disentilente bir arsa'nın değerli olması için hangi özelliklere sahip olması gerekli ona bakabiliriz. Bir tanesi tabii ki lokasyon. İşte Genesis değseniz orası değerli. Şu şu mavi bölgeleri görüyorsunuz. O mavi bölgeler birileri tarafından kapatılmış büyük topluluk alanları, Toplu alımlar yapmışlar. Orada bir topluluk haline yaşıyorlar. Orlarda epey bir eğlence dönüyor. Onların yakınlardaki arsalar pahalı. Bir de tabii bu ana arterlerin, yolların yanındaki arsalar pahalı. Daha içeri doğru gittikçe arsa değeri düşüyor. Yani bunu aslında Gerçek hatta bir arsadan fark yok, lokasyon, o lokasyonun canlılığı, orada dönünen aktivitenin canlılığı ve orada ne kadar insan geçtiği, arsanın değerini belirleyen yani temel unsur. İkinci unsur o arsan etrafında şu ana kadar neler geliştirmiş durumda. İşte şanslıysanız mesela yanınızda güzel bir NFT sanat galerisi inşa yapılmışsa arsanızın değeri de artabiliyor. O yüzden canlı bölgeleri bulmakta, etrafında doğru insan alım yaptı ve üzerinde güzel projeleri geliştirdiği alanlarda arsa almakta yarar var. Onların değerin artma ihtimali daha fazla. Arsaların değerini belirleyen bir diğer konusunda büyüklükleri. Tek parsel olunca üzerine yapabileceğiniz Kısıtlı tabii. Oysa mesela 4 parseli birleştirip bir arazi oluşturunca bunun üzerine kurabileceğiniz şeylerin sayısı artıyor. Nasıl bunlar kuruluyor derseniz bu decentralized'in içinde builders diye bir bölüm var. Yani inşaatçılar diye. Oraya girip oradaki araçları kullanarak kendi binanızın inşasını yapabiliyorsunuz. Dilerseniz bu konuda sigarcı yardımcı olabilecek bu arada profesyonel danışmanlar, böyle mimarlar, tasarımcılar da bulunuyor. Decentraland'de aslında bir arsa veya bir parsel satın almak demek, bir Ethereum akıllı kontratı almak demek. Yani Ethereum blockchain üzerinde çalışan bir akıllı kontratta o arsanın size ait olduğu ispatlanmış oluyor. Bunu daha sonra dilerseniz üzerine bir şey yapabiliyorsunuz, dilerseniz de satabiliyorsunuz. Bu arsaların sayısı, daha doğrusu parsellerin sayısı hep 90.601 ile mi kalacak? Harbi öyle olmayabilir. Bunun sayısı büyütülebilir. Ama bunun sayısının artılmasını yani bu sanal evrenin genişletilmesinin kararı Decentraland yöneticileri vermiyor. O şirket vermiyor bu kararı. O kararı yine bu topluluk verecek. Çünkü burası bir blockchain dünyası ve bu blockchain dünyasında kararlar decentralize. Yani burada parseller olan insanlar bir gelecekler, oylayacaklar ve belki diyecekler ki evet biraz daha parsel açalım. Belki kendini bir ayrıcalık yapacaklar. Diyecekler ki işte iki parselin birisini eski... ...kundanıcılara verelim, gerisini satalım gibi. Ve belki bundan elde edilen gelirinle paylaşımıyla ilgili bir takım yöntemler olacak. Ama burası böyle bir belediyenin imarıyla, istimle hakkıyla çalışan bir yer değil. Burası burayı sahibi olan bu topluluğun ortak kararlarıyla yönetilen bir yer. Gördüğünüz aslında daha demokratik mesela benim evimin etrafında bir süreç istemediğim inşaatlar başlatıldı. Burada normalde park sahası, çocuk alanı sahası gözükülen yerlere inşaatlar diktiler. Türkiye böyle belediyede adamımız varsa her şey yapılabiliyor. Decentralized'ta bu yapılamıyor çünkü topluluğun kendisi karar veriyor. Peki şimdi bahsettik bu kadar, biraz da bakalım nasıl yapılıyor bu iş bu süreçte, bu satın alma nasıl gerçekleşiyor, biraz da ona göz atalım ki yolu var. Temelde bir tanesi Decentraland'in içindeki marketplace alışveriş yapabilirsiniz. Bir tanesi de OpenSea gibi büyük NFT alanlarına gidebilirsiniz. Biz gelin bu markette ise bir göz atalım. Orada alışveriş nasıl dönüyor? Arsa nasıl incelenir? Nasıl değerleme yapılır? Bunlar konusunda biraz kısa bir detaylı bilgiye sahip olalım. Decentraland'den nasıl arsa alınır detayın içine girmeden önce küçük bir uyarım var. Beni podcast'tan dinleyenlere burada ister istemez biraz görüntülerin ağırlık olarak kullanıyor olacağız. Eğer merak ediyorsanız lütfen gelin YouTube'a linki aşağıya bırakıyorum. YouTube'da o bölümleri orada izlemekte yarar var. Decentraland'de marketplace'e yani pazar yerine bir kez geldiğiniz zaman burada gözde alabileceğiniz şeyler çıkıyor. İlk etapta yeni ürünler dediği işte bu dünyada avatarınızın güzel bir gözlüğe, güzel bir şapkasa sahip olmasını istiyorsanız bunları buradan satın alıp diyorsunuz. Biraz daha aşağı şey inince esas heyecanlı bölge olan arsalara geliyoruz. Arsalar daha böyle söylemiştim. E, işte parsel veya tam arsa olarak estate olarak olabiliyor. Burada şu anda hem parsel örnekleri var hem arsa örnekleri var. Mesela şurada e, 4 parselden oluşan bir arsa var. Burada da 4 parselden oluşan bir arsa var. Epey pahalı bu. 100 bin mana değerinde. Biliyorsunuz bir mana aşağı yukarı 5 dolara denk geliyor. Yani bu arsanın değeri 500 bin dolar. Çünkü herhalde yani bunun sebebi 4 parselin birleşmesinden olması. Buradaki biraz daha ucuz. Mesela burada 19 bin e, manaya yani kapatacak 100 bin dolara. Şimdi bu rakamlar şaka gelebilir ama çok daha pahalı şeyler var. Satın alabileceğiniz bir parsel gözüküyor. Aslında yeni fena, yeni fena değil. Bir yolun yakınında gibi gözüküyor. E Tabii bunları içine girip incelemek mümkün. E, ama önce böyle bir view all diyelim. E, bütün arsa olarak seçeneklerini görelim karşımızda. Burada şu anda satılmakta olan e, arsalar, satılık olanları şu mavilerle görebiliyorsunuz. Bunların üzerine tıklarsanız da o arsa hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Şurası Genesis Square dediğimiz en ana meydan veya Genesis Plaza. Bu arsanın etrafı, bu ana meydanın etraftaki arsalar tabii en değerlileri. Bu sanal dünyaya karakterinize girdiğiniz zaman önce bu plazaya iniyorsunuz. Daha sonra bunun ne demek olduğuna dair kısa bir bölüm size göstereceğim. Yani avatarınız oraya inmesi demek de demek. Ve tabii bunun etrafındaki dükkanlar çok pahalı. Mesela şu köşe Denim adlı bir kişiye aitmiş. İnanılmaz güzel bir köşe tabii. Tam dört yol ağzında. Bunun değeri <gülüyor> akıllara ziyan 998 bin mana. Yani kabaca neredeyse 5 milyon dolar değer bitmiş buna daha önce söylemiştim yol kenarında olması değeri artırıyor çünkü bu ana yollara insanlar giriyorlar bunun önünden geçerken de buradaki bir aktivite takılmanız buradan bir alışveriş yapmanız daha mümkün gibi yine mesela şuna bakalım 185 bin mana köşe başı olmadığı için biraz daha değer düşmüş. Bunlara herhangi bir tanesi içe tıkladığınız zaman mesela şu köşeye bir tıklayalım istiyorsanız epey değerliymiş. Bu köşeye tıkladığımız zaman bundan ilgili daha fazla bilgi alma şansa sahip oluyoruz. Evet burada parselin adresi var nereye düştüğü. Şunu kırmızıyla tekrar görüyorsunuz nerede olduğunu. İşte Ethereum Network üzerinde NFT olduğunu bunu söylüyor. Bu teklif yani bedava ya 998 bin. ...manalık yani 5 milyon dolarlık teklif 15 gün için geçerliymiş. Yola yakın olduğunu ortaya koyuyor ve aynı zamanda bir ana plazaya da yakın olduğunu koyuyor. Onun değerini artırıyor. Burada sahibi daha önce Denim'in yani şu andaki sahibinin bunu kimden aldığını görebiliyoruz. 27 Ocak'ta almış, bedavaya almış. 399 bin manaya almış. Yani kabaca işte bugünkü değerle bakacak olursak 2 milyon dolara almış... Çin de görmüştük 998 bin mana yani 5 milyon dolara satıyor. Bunu satın alabilirsiniz burada teklif verip tabii paranız ve daha doğrusu yeterli ethereumunuz varsa veya mana ile ethereumunuz veyahut da bir teklifte bulunabilirsiniz dersiniz ki ben bu fiyata razı değilim ama şu fiyata düşünebilirim dersiniz artık sahibi fiyat uygun olup olma olmadığını e, karar verecek. Görüyorsunuz epey çok satılık yerlerde var. Onları da görmek burada mümkün. Böyle bir deneyim disentillent. Ben açıkçası söylediğim gibi içeride çok vakit geçmeyi sevmiyorum. Biraz sıkıcı şu anda. Belki daha fazla inşaatlar geldiçe daha fazla aktiviteler, daha fazla insan gece daha canlı bir hale haline gelecek. Ama ben oldukça düşük fiyata erken aşamada bir parsel aldım. O yüzden bekliyorum. Acelem yok. İleride değerini artacağı düşünülüyor. İşte fiyatları gördüğünüz çok çılgın fiyatlar var şu anda. Şu anda değeri artmış sayılabilir. Artık bunu bilmek biraz zor. Çünkü bu... Fiziksel dünya gibi değil. Fiziksel dünyada arsa hakikaten kıt. Burası bir evren. Yani yakında D Center Land yerine Z Center Land da çıkabilir. Burası daha popüler hale gelebilir. Bunları bilmek açıkçası zor. Ama bir şekilde buralarda bir yerde küçük bir mülkün olmasında ben yarar görüyorum. Şu ana kadar değer artışları süperdi. Bundan sonra ne olur bilinmez. Ama yine böyle bir yer yakalım, kupon bir arsa yakalım. Belki başka bir evrende bir ufak da olsa bir yatırım yapmakta fayda var. Ama tekrar söylediğim gibi son derece riskli bir yer ve ben bir yatırım uzmanı değilim. bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece bu evreni merak eden bir insanın bazı sunmak istediği, paylaşmak istediği kendi deneyimleri olarak düşünebilirsiniz. Umarım bugünkü video ve podcast hoşunuza gitmiştir. Videolak izleyenler daha şanslılar. Çünkü D-Center'den de içine biraz girmiş oldular. Sadece podcast olarak dinleyenlere tavsiyem YouTube kanalıma bir gitmeleri iyi olabilir.